başlamadan önce söylemem gereken bir şey var. Küp dikmenin teknik bilgileriyle alakalı şeyleri bir önceki videomda anlatıyorum. Küp nasıl dikilir? Videoma şuradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Kürt dikmek gerçekten de delilik çünkü çok meşakkatli var. Dikiş makinasında zorlamıyor, orasını söyleyebilirim ama kesime ve dikimi aşamaları ve kumaşların tüylerinden arındırma aşamaları o kadar çok zor ki beni bunalttı. <gülüyor> Biliyorsunuz ki çarşamba günü almıştım. Eğer izlemeyenler olursa alışveriş videomu izleyebilirler. Çarşamba günü aldıktan sonra o günü o montajıyla falan uğraştım. Akşamı da, da kalıplarını için uğraştım. Perşembe günü kalıplara yerleştirme ve kesimiyle uğraştım. Epey bir uzun bir vakit. Cuma günü de sadece tüyleriyle uğraştım. Hatta cuma akşamı artık o kadar burama kadar geldi ki çok kısa bir görüntüm var sizler için o akşamdan çektiğim. Hemen bir onu izleyelim. Ne? Gece yarısı hala devam ediyorum. Gördüğünüz gibi gece yaralarına kadar artık dizi falan açtım hani onun karşısında o şekilde vakit geçirmek için. O şekilde kestim, kestim bitmedi ve evin her tarafından tüy çıktı. Hala daha çıkmaya devam ediyor. Üzerinden 3-4 gün geçmesine rağmen ve sürekli süpürüyorum. Bunları göze alıyorsanız ört dikimi videosu için devamında tüm detaylar var. Yine sizler için kalıp hazırladım. Bu kalıplara ulaşmak için aşağıdaki bilgi kutucuğuna verdiğim linke tıklayabilirsiniz. Bu bana çok soruyor nasıl çıkartacağız diye. Yazıcısı olan bir yere gidebilirsiniz, bir kırtasiyeye gidebilirsiniz ya da bir ozalitçiye gidebilirsiniz. Çıkarttığınız zaman kalıplar elinizde olacak yani hiçbir şekilde zaten ücret talep etmeden, ücretsiz olarak o kalıpları paylaşıyorum. Eğer yok Esma, ben senin gibi bu dikişle uğraşamam, kürk belasına ben bulaşmam ama o kürkü de çok beğendim benim olsun diyorsanız bu kürkümü satmaya karar verdim. Satışla ilgili tüm detaylar da videonun en sonunda olacak. Yok eğer ben de senin kadar deliyim, cesaretliyim, bu kürkü yapabilirim diyorsanız o zaman şimdi çok geç olmadan videoya geçelim. İlk olarak yönünü belirlediğimiz kumaşın üzerine kalıbı yerleştiriyorum. 1 cm dikiş payı vererek çiziyorum. Bu bir ön kalıp ve sonra kalıbın arka yüzünü kullanarak diğer ön parçayı çiziyorum. Etek ucundan yaklaşık 3 cm kıvırma payı veriyorum. Arka kalıp için ise yine çevresinden dümdüz çiziyorum. Kalıpta belirlediğim işaretleri kumaşın üzerine geçirmeyi unutmuyorum. Yine sırt kısmı sırt kısmına gelecek şekilde kalıbı tersine çevirip tekrar çevresinden çiziyorum. Etek ucundan da yine 3 cm kadar kıvırma payı veriyorum. Geri kalan çevresine de 1 santimetre er dikiş payı veriyorum. Kol kalıbının dikiş paylarını kalıpta verdim çünkü etek kıvırma paylarının hizaları değişiyor onları belirleyerek çizdim sizlere kolaylık olması için Burada dikkat etmeniz gereken şey düz boy ipliğinin düzgün yerleştirilmesi Şu an kol hatları yamuk gibi gözüküyor Aslında doğru yerleşimi bu Çünkü düz boy ipliği kumaşın aksi ile aynı şekilde ilerliyor şimdi yapmamız gereken bu kalıpları çevresinden dikiş payı vermeden çizdikten sonra kalıpları ters çevirip yine aynı şekilde çizmek ön klapa için kalıpta göstermiş olduğum bu çizgiyi kullanacağız bu benim kendi elimde çizdiğim eskiz kalıp ben bunu bilgisayarda düzenleyip size daha düzgün bir şekilde vereceğim bu yüzden buradaki çizgileri aldanmayın bu çizgiden itibaren çizerek yukarıda yaka tarafına doğru devam ediyoruz Etek ucu payını normalde 3 cm vermiştik ön bedende. Klapa biraz daha kısa olacak. Dış bedenin içeri doğru katlanma payı olduğu için 1 cm kadar eksik çizsek yeterli. Dikiş payı ile birlikte tam kalıbın ölçüsünde oluyor. Gösterdiğim yerlerden çiziyorum. çizdikten sonra bu şekilde gözüküyor yine kalıbı tersine çevirerek diğer parçayı da aynı şekilde çizeceğiz dikiş paylarını da bir santimetre kadar dışından vereceğiz aşağıda biraz boşta kalan kumaş vardı kumaş israf etmemek için daha avantajlı kullanmak için biraz daha aşağıya doğru kaydırarak çizdim bu çizimi yaparken de yine düz boy ipliği dikkate alınarak düzgün bir şekilde çiziyoruz Son olarak yaka çizimi kaldı. Şimdi ona geçelim. Yaka parçasından da iki tane keseceğiz. Ama yine keserken kumaş yönüne dikkat edeceğiz. Yakanın boğaz kısmına gelen tarafı yukarıda diğer kısmı aşağıda olacak şekilde yerleştireceğiz. Çünkü tüylerin yönü aşağıya doğru akacak ve düzgün bir görüntü olacak. Bundan da iki parça keseceğim. Sizde kalıbın yarısı var. Fazla çıktı almamanız için yarısını verdim yine kalıbı ters çevirerek kalan yarısını çizebilirsiniz bir santimetre de dikiş payını vereceğim kenarlarından kalıplara genel bir bakalım bir tane arka beden iki tane ön beden iki tane kol parçası iki tane kılapağı son olarak iki tane de yakadan oluşuyor astar parçalarını daha sonra keseceğiz bir de kalıpta göstermiş olduğum bu çizgiden dört tane cep parçası çizip keseceğiz bu cep parçasını astar kumaşımızdan kullanabilirsiniz. Ama ben kaşe kumaştan diktim. Ellerimizi cebimize koyduğumuzda sıcacık olsun diye. Çok da güzel oldu. Gördüğünüz gibi kalıpların tüm kenarlarını temizledim. Şimdi ilk olarak yapmamız gereken şey kol kalıplarını birleştirmek. Bu iki parçayı yüzü yüzüne bakacak şekilde yerleştirip dümdüz aşağıya kadar dikiyorum. daha sonra bu şekilde gözüküyor dikiş yerleri kesinlikle belli olmuyor dikişler burada bir yerlerde ama kenarları temizlediğimiz için profesyonel bir görüntü sağlıyoruz sonra arka bedeni önüme alıyorum ön parçaların omuz kısımlarını arka bedenle yüzü yüzüne gelecek şekilde birbirinin üzerine yerleştiriyorum omuzlarından düz dikişle dikiyorum omuz dikişlerini yaptık diktikten sonra bu şekilde gözüküyor elinizle tüyleri taradığınız zaman da yine dikiş yerleri belli olmayacaktır yakanın bir parçasını önüme aldım arka bedenin üzerine yerleştiriyorum kalıpta göstermiş olduğum işaretleri kumaş üzerinde üçgen kesikler atarak belirledim bu kesikler şu anda omuz dikişinin üzerine denk gelecek doğru yerleşimi yapıp mandalla sabitliyorum bu kısmı düz dikişle dikeceğim dikerken dikiş paylarına gelmeden birer santimetre önce başlayacağım ve bitireceğim Gördüğünüz gibi toplu iğnenin başı ile gösterdiğim yerde dikişi bitiriyorum diktikten sonra bu şekilde gözüküyor yakayı dikmeye devam edeceğiz yakayı çeviriyoruz işaretlediğim kesik yerin tam köşeye denk gelmesi gerekiyor bu şekilde mandalla sabitliyorum ve düz dikişle tam dikiş payına gelmeden 1 santimetre öncesine kadar dikiyorum bittikten sonra böyle güzel bir muntazam görüntü oluşuyor Yakanın ilk parçası bitti. Şimdi diktiğimiz ön ve arka bedeni açıyorum kolları takmak için. Kol parçalarında kenarları yerleştiriyorum. Kolları beden ile yüz yüze bakacak şekilde kalıpta gösterdiğim işaretlemeleri dikkate alarak yerleştiriyorum. Tek çıt ön bedenin çift çıt arka bedenin işaretine denk gelecek. Gösterdiğim yerlerden düz dikişle dikiyorum. Diktikten sonra bu şekilde gözüküyor. Şimdi yapmamız gereken cep parçalarını eklemek. Cep parçalarını kalıpta belirlediğim yerlere dikkatlice koyuyorum. Bu toplu iğne ile işaretlediğim yerlerin arasına düz dikişle dikiyorum. Şimdi aynı işlemi önmeden için içinde yapacağız. Yine onları da toplu iğnelerle belirlediğim yerleri düz dikişle dikeceğim. Diktikten sonra bu şekilde gözüküyor. Şimdi ilk olarak cebin fazlalık kumaşlarını aradan çıkarıyorum. Tüm bedeni kol altından başlayarak sonrasında kol kenarlarına düz dikişle dikiyorum. Şimdi de gösterdiğim yerlerden cep parçalarının kenarlarını dikip ceketin dış parçası ile işimi bitiriyorum. Hemen çevirip içine bakalım nasıl gözüküyor diye. Gördüğünüz gibi tüylerin arasında cep kayboluyor. Yani kullanmadığınız durumda cebin varlığı hissedilmeyecek. Ama cebi kullandığınız durumda genişçe güzel ellerinizi ısıtacak bir cebiniz olacak. Şimdi astar parçalarını çizeceğiz. Bunun için floj astar kullanıyorum. Yine arka kalıbı kullanarak arada 3 cm boşluk veriyorum sırt kasma payı için. Sonra kalıbın tam tersini kullanarak çiziyorum. Ön parçaları geçtik. Kılapa bölümü için kalıbın bu kısmını kullanmıştık. Şimdi astar için geriye kılan kısmını kullanacağız. Onu da kumaşın üzerine aktarıyorum. Aktardıktan sonra 1 cm dikiş payı vererek keseceğim. Keserken sürüfle makası kullandım. Sürüfle makası kenarların atmasını engelliyor. Etek ucundan da 1 cm eksik çiziyorum. Dikiş payı ile tam kalıbın çevresine denk geliyor. Şimdi yüzü yüzüne gelecek şekilde kol parçalarını dikiyorum. Ve yine yüzü yüzüne gelecek şekilde bu klapa ile ön astarı Düz dikişle dikiyorum. Diktikten sonra bu şekilde gözüküyor. Şimdi bu parçaları kenara alıyorum. Arka bedenin ortasına bıraktığımız 3 cm payı katlayarak pile yapıyorum. Bu pile sırt kasmasını engellemek için bu şekilde gözükecek. Şimdi de ön parçaları arka bedenin üzerine alıyorum ve aynı cekette yaptığımız gibi omuzlarından düz dikişle dikiyorum diktikten sonra bu şekilde gözüküyor sıra yakayı takmaya geldi fakat takmadan önce kumaşın aynısından birit hazırladım ceketi asmak için onun dışında yakanın takılması cekette yaptığımın aynısı onu göstermeye gerek duymadım ön ve arka bedenin kollarını yerleştirmek için önüme seriyorum olması gerektiği gibi yerleştiriyorum. Düz dikişle her iki tarafı da dikiyorum. Kol altından başlayarak bu gösterdiğim yerleri dikiyorum. Fakat bir kolda 15-20 santimetre kadar bir yere dikmeyeceğim. Bu açıklık astarladıktan sonra işimize yarayacak. Şimdi az önce yaptığımız ceketin dış kısmını önüme aldım. Biraz önce hazırladığımız astarlı parçayı da tersi bize bakacak şekilde üzerine giydiriyorum. Kollarını giydirmeme gerek yok. Yaka kısımlarının bu keskin yerlerinin üst üste geldiğinden emin oluyorum. ile bedenin bitiş noktasını önce dikiyorum sonra o dikiş payını aşağıya doğru yatırarak sabitliyorum bu gördüğünüz yerden tüylerin hepsini içeri sokarak düz dikişle dikiyorum diktikten sonra kumaş fazlalıklarını kesiyorum ki düzünde çevirdiğimiz zaman güzel bir görüntü oluşsun köşe noktaları da bu şekilde çapraz kesiyorum bu da köşelerin daha sivri dönmesini sağlayacak bittikten sonra bu şekilde gözüküyor şimdi düz tarafına çevirebilirim astarın altından yakının olduğu yere kadar açıyorum Yakaların ense kısmındaki dikiş paylarını birbirine düz dikişle dikiyorum. Şimdi sıra kolu astarlamaya geldi. En güzel yer burası çünkü genelde kafa karıştırır ama basit bir yöntemi var. Normalde astarladığımızda son görünümün nasıl olmasını istiyorsak o şekilde iğneliyoruz. Yani hem astar parçası içe kıvrılmış olacak hem de dış parça içe doğru kıvrılmış olacak. Bu görüntüyü sağlayıp iğne ile sabitliyoruz bu iğneler birazdan çok işimize yarayacak şimdi tekrar içeri kıvırıyorum Şimdi astar ile bedenin arasındaki yerden bu kol parçalarını çekiştirerek çıkartıyorum. Çıkarttıktan sonra daha önce iğnelediğimiz yerlerdeki görüntü size bunu nasıl dikmeniz konusunda bir ipucu verecek. Çevresini düz dikişle dikiyorum. Dahası sonra bu şekilde gözükmeli. Sanki yumruk yumruğa vermiş kol gibi olmalı. Kolu düzüne çevirdiğimizde profesyonel dikişleri tertemiz bir görüntü ortaya çıkıyor. Ve gerçekten harika oluyor. Şimdi tam tersine çeviriyorum. Yine içeri katıyorum her şeyi. Astarın ve beden parçasının etek ucunu düz dikişle dikiyorum. Diktikten sonra kolda bıraktığımız açıklıktan tüm ceketi ters çeviriyorum. Çevirdikten sonra kolda bıraktığımız açıklığı şöyle içine doğru göz kararı katlayıp oradan düz dikişle dikiyorum. Son olarak önüne çıt çıt diktim ve kürt ceketimi bitirdim. karşılık kalıp hazırladım onları sizinle paylaştım bilgisayar ortamına aktardım tek tek çizdim kürkü diktim astarladım her aşamasını size gösterdim bu kadar şeye rağmen hala videomu beğenmediyseniz bilmiyorum diyecek bir şey yok ama lütfen beğen butonuna basın söyleyeceklerim bu kadar başka videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın Videonun bu kısmını izlediğinize göre kürkü satın alma ilgili detayları öğrenmek istiyorsunuz. Ben bu kürkü sadece bir kere video çekmek için giydim. O gün de zaten bir noktadım görebilirsiniz. O günün dışında bir daha giymedim ve sonrasında bir kez daha bebek deterjanıyla yıkadım. Şu an hazır, 38 bedene uygun. O gün Es'in de vardı yanımda. Es'in kocakuş damat bohçasının kanıda. O da denedi, aslında o da 36 beden ama ona da yakıştığını söyleyebilirim dikişleri kendim diktim diye söylemiyorum ama gayet profesyonel oldu zaten videodan da anlayabilirsiniz bu kürkü ben 200 TL karşılığında gönderim yapmayı düşünüyorum yanına da bu bir metre kadar olan kürk kumaşın devamını vereceğim bunu da veriyorum ki eğer kürkü uzatmak isterseniz ve biraz dikiş bilgisi biliyorsanız kolaylıkla uzatabilirsiniz ya da bundan takım bir şekilde anne kız Çocuğu giydirip ona da küçük bir kürk beraber giyebilirsiniz. Ya da peluş bir çanta yapabilirsiniz. Bu aralar çok mu oldu böyle peluş çantalar. Onlardan yapabilirsiniz. Ya da oyuncak dikebilirsiniz. Köpek, kedi bundan çok tatlı oyuncaklar olur. Her türlü değerlendirebilirsiniz. Şimdi yapmanız gereken eğer satın almayı düşünüyorsanız. Mail adresini şu an ekranda görüyorsunuz. Bana ilk ulaşan kişiye anlaşıp göndermeni yapacağım. Bana sadece mail atmanız yeterli, kürkü istiyorum diye. Başka da bir şey yok, zaten detayları da mailde konuşuruz. O zaman şimdiden güle güle kullanın. Benim içime çok sindi. Kendinize de çok iyi bakın, hoşçakalın.